Merhaba dostlarım ben Serdar ve Minecraft'a baştan hoş geldiniz. Son bölümde buraya gelmiştik ve ben aynı şekilde o andan hemen devam ediyorum oyuna çünkü az önceki anda o. Ee, sizin için arada bir hafta veya birkaç gün olabilir. Ee, neyse buradayız. Ha kediler var ne güzel bir sürü kediler var o yüzden daha... Oh! Oh! Oh! Okey! Uh... Okay, video ne güzel başladık. Ho ho! Ah şurada mağara var. Bir mağaraya gireyim ben. Evet. Tık tık tık. Kedileri çok seviyorum. Ben bir kedi salayım gördünüz hayır. Kötü. Kötü kötü kötü kötü kötü şu an kötü durum. Aha! Vuramadım bebeğim, vuramadım. ah keşke yanıma biraz koğul alsaydım. hiçte de yok. Her yer karanlık, her yer karanlık hiçbir şey göremiyorum. Aa! Şuradan aslında... Hayır! Patlama, patlama, patlama, patlama, okey. Yani, ağaç ah şerifsiz bak sıkmış oradan. Oh, okey, tehlikeliydi ama buraya kadar gelemiyor zaten. Güzel, o zaman şunu yapabiliriz. Ha. Oo. Hayır, hayır, hayır. Hayır, görüşürüz. Ben güneşe çıkıyorum yanın. Güneşte yanınız efendim işte yanınız. Bir de şuraya gidelim bakalım. Yine aynı yere çıkacak. Aha. Aha. Yes. Bakın buraya sıkışırız ha. Arkadan bir şey saldırırsa çok fena sıkışırız buraya. Gerildim. Gerildim. Şu an çok gerildim. Şu an bir mağara sistemi mi bulduk acaba? Oo. Evet. Dokunmayalım. Dokunursak öleceğiz çünkü. Dokunursak seri bitiyor burada. Demir veya bir şey bulmaya çalışıyorum ama. demir. Kardeşim lütfen gider misin acaba? Arkadan falan sallarırsa çığlık atacağım. Önceden haber veriyorum. Bir şey saldırırsa kulaklarınız gidecek. Özel kulaklık takıyorsanız önceden uyarayım. Uyarma Demin şunu da alayım. Teşekkürler. Okay, demirimizi de almış olduk. Ben şurayı bir açacağım çünkü. Yani hoş değil dur şu an kaderim. Ha, demir. Ne güzel lan demir falan buluyoruz. Dünya bugün çok güzel. Ben böyle her şey çok güzel, dünya çok güzel deyip inşallah kötü bir şey getirmem başımıza çünkü. Aha. Abi büyük risk ya. Büyük risk ya. Ya hep ya hiç diye gidiyoruz şu an ya. Öf. İyi ki gelmişiz. Ama arkamızda bir şey belirirse böyle öldük. Şu an saatin kaç olduğunu falan da bilmiyorum oyun içinde. Ya böyle F3'e falan basmayı istemiyorum ya. Koordinatlara bak, ona yapmayı, buna yapmayı. Biraz böyle immersive olsun istiyorum yani. Biz bir insanız abi şu an. Biz bu dünyanın içindeki bir insanız. Ben bunu istiyorum şu an. Ben böyle düşünmek istiyorum. Şu an biz burada hayatta kalıyoruz. Böyle bir fantezin var yani şu an. Şöyle hiç yukarıya bakmadım diyecektim ki gerçekten yukarıya bakmam gerekiyormuş. Okay. Wow. Abi, kaç tane al? 26 tane demirimiz, e, demir şeyimiz, ceferimiz var şu an. Üff. Ama yukarı çıkalım biz. Yani hoş değil bu durum. Şurası mıydı? Sarım şurasıydı. Buraya hatırlarız. Burası ne biliyor musunuz burası köyün ardı böyle diyeceğiz yani köyden sonrası çöl köyünden sonrası böyle bir yer Tehlikeli bir yer ama ooo Hayır yok burası üst kısmı okey A, Balkabağı. bu Okey bir şey atmam gerekiyor Ne atayım ki Ulan bunu ha, aynen böyle yapalım işte Balkabakları nasıl yetiştirir, nerede yetiştirir, nasıl bunları şey yapmalıyım, bunların hepsini bana söylüyorsunuz. Seni öldüreceğim. Başka bir şey daha atmam gerekiyor. Harika. Ulan ha, bunları abi bunları böyle yapıyorum ki? Selam. seni öldürmeyeceğim. Çok büyük vizyon yaptım şu an. Çok vizyon yaptım şu an. Azıcık daha bence keşfedebilirim. Ulan inek, çocuğunu, evladını yanına alarak iyi akıllılık ettin yoksa ölecektin. Bu oyunu sen kazandın. Sonraki de ben kazanacağım. Neden birden böyle bir şey bağladım ki? İneklerle aramızdaki çatışma böyle bir şey işte. Çok daha derin bir çatışma aslında. Arka planı falan var. Biz onların sütünü sağdık diye onlar da bizim sütümüzü sağmaya çalışıyorlar. Olmayacak o iş. Bize öyle bir tür değiliz. Yine az çok öyle bir türüz de ya. İşte bunu izin verecek bir tür değiliz. Hoş izin verecek manyaklar da illaki vardır. Ben çok farklı konulara gidiyorum. Şu an susacağım. <gülüyor> bu konuları burada keseceğim. Evet, hapabularım. Siz neler yaptınız? Siz e, nasıl oyunları oynuyorsunuz bu aralar? E, veya oyun oynamıyorsanız... Aa, bütün... Aa, olmuş. Şuna bak. Şunu... Wow. Okey. Şöyle yapacağım o zaman. Hayır. Hayır. Şöyle yapacağım. Aynen. Şunları alacağız. Bunları da aynen oraya ekleyeceğiz. Ee, Ve oyun oynamıyorsanız nasıl filmi izliyorsunuz? Filmlerde izlemiyorsanız nasıl kitaplar oku okuyorsunuz? Kitapta okumuyorsanız ne yapıyorsunuz acaba boş zamanınızda? Yani. Şu an çok şeyde değilim. Çok. Kafam karıştı. Burası, orası. Okey. Buradan çıkalım. İyi bir hallumuz var şu an. Güzel bir ee, karardı bu taraflara doğru gelmek. Çok mutlu oldum. Sanırım burası da yeni bir bayonmuş. Böyle ağaçlar görmemiştim ben. Ha burası da çöl. Ooo daha fazla şey ne, at ne atacağız ki bundan sonra? Burakadan sonra. Kaktüs atalım. Kaktüs ne yapacağım? Level 10 olduk. Level 10'da olduk yani. En azından level 10 olmadan e, öldük demeyiz. Hani öldük ama level 10 olabildik falan deriz. Bilmiyorum. Bir şeyler deriz ya. Diyecek bir şeyler bulunur illa ki. O konuyu çok dert etmeyin. Daha sonra keşfetmek üzere geleceğimiz bir mağara sistemi falan da bulduk. İnşallah daha sonra gel... Ooo! Ooo! Oh! Oh! Oh, oh, oh, oh, oh, Tehlike, risk. Büyük getirdiler ama şu an... Uf. Bu mağara sistemlerine inmeden önce acaba neler neler yapabiliriz? Nasıl bir e, şeyimiz, hazırlık sürecimiz olabilir? Bunları da duymak isterim sizden. Bunların hepsi evleri doluyor sayarım. Tamam ben bunları yataklarına edebileceğimi biliyorum. Aa, Golem bizim için... Yaratık dövebilir. Böyle bir işlevi var benim. Ben bir tarlalara bakayım neler var diye. Bunlar biliyor mu diye. Bu, bu bu ne bu arada? Bu ne? Ha? Aa, Enderman var. Uzakta bakın. Uzakta Enderman. Aa, güzel bir görüntü. Ha. Uzaktaki Enderman görüntüsü böyle tam güneş batarken. Ay doğuyorken. Güzel bir görüntü. İlginç bir görüntü. Ne, abi, ne ne ne ne iş yarıydı yani bu? Neyse ben şey yapmadan içeri gireyim, bir yere yatayım. Selam hocam. Orada ben yatacağım izninle. Öyle durma be. Öyle durma be. Hoş değil sanki ya. Literally one night stand yaptı yani abimiz. Bir gece boyunca ayakta durdu karşımızda. oh. Nasıl oh. da doyduk. Hiç, hiç kuyunuz falan bir şeyiniz yok muymuş sizin ya yani gerçekten? Havuzunuz var. Köy havuzunuz var. Onu takdir ettim bak. Köy havuzunuzun olması güzel bir şey. Şimdi hocam ben anlamıyorum. Bu ne oluyor yani? Ne? Ne bu? ne bu? Birisi falan açıklayabilir miyim yorumlarda acaba? Tehlikeli anlardı gerçekten. Çok tehlikeli anlardı. Ben geri dönüyorum. Eve eve dönüyorum ben. Beni ısıracak mısınız? Hayır siz balıksınız. Okay. Kedileri balıkla evcilleştiriyorduk sanırım. Onu da alırız ama şu an o balıklar o balıklar mı bilmiyorum. Aha bak uzaktan görüyoruz o ağacı. Uzaktan görebiliyoruz o ağacı bizim için güzel bir şey. Ben bunları eve koyup bir de başka bir yöne doğru gideceğim. Bakın diğer ağacı da görebiliyoruz. Demek uzaktan görebileceğiz kendi yerimizi. O yüzden ilk önce etraftaki ağaçları katledip bir doğa katliamı yapıp sonra büyük büyük ağaçları bırakmak güzel bir karar oldu Minecraft için. Ama kesinlikle örnek bir karar değil. Hoş bir şey değil şu an yapmış olduğum ses. O ne? Ha. Squidward onlar okey. Güzel. İyi ki bu yolculuğu yapmışız. Evime bir de arka şey mi yapsam acaba ya? Bir de şuradan gireyim. Aa daha girelemiyor. Okay. Bir şey miyiz? Buraya kazarız ki. Şöyle genişletelim evi. Hey evet be. İşletelim abi ne olacak Güzel Oraları kapatırız Oraları şeyle kapatırız Hatta bir şey diyeceğim Değil mi acaba acaba değil mi Biz böyle şeyleri çok kazacak gibiyiz Şunları ısıtırsak Sanırım düz taş Falan filan gibi şeyler yapabiliyoruz ee, Şuna da koyayım ben ya. Şu kaç de demirleri şeyleri koyayım ben şuraya. Nereden demir? Aa yok. demiri şey yapacağız. Ha. Bu arada kocaman fırınlar da yapabiliyorsunuz dediniz. Onlara ben bir bakayım nasıl o. Smoker mı Smoker sanırım değil mi dediniz fırınlar? Bir tane sanırım normal fırın var bir de şey var. O normal fırını şu an göremiyorum. Yani şey normal fırın şu Şunun gibi fırın değil de başka bir fırın. tam Bunlar böyle kalsın. Ben buraya yani şu şekilde kapatayım burayı. Şuraya da bir kapı yapalım. Siz de şuradan alayım. Yapalım bunu. Kapım vardı sanki ama neyse. Şu an hatırlayamadım. Sanki olmadı bu ya. Yok her türlü böyle oluyormuş. Okey tamam sıkıntı değil. Şunları da koy. Güzel. Bunlar burada. Çıka dursun. Ben de ne yapayım? Elimdeki diğer şeyleri koyayım buraya. Ne oldu? lan? Selam. Haa Okay. Me... Peşimden mi geleceksin sen? Gelme Görüşürüz Kılıcı elime alayım bari da beni dövmesin Korktum Yani yalan yok çok korktum Kapıyı koy Romuton Ses hoş sesler değil bunlar Raw Rabbit. Bunları pişirelim yani yavaş yavaş. Mesela şunları da alıp şuraya koyalım artık. Ne yapalım bilmiyorum. Shield. Shieldımız kalsın. Pişireceğim, yani şunu. Al oradan. Onu sonra hallederiz. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koyabiliriz. Pumpkin'i koyabiliriz. Gunpowder'ımız var. Gunpowder yok diğerine gidecek sanırım. mu abi ya bunların sesinden. inanılmaz ya. Gunpowder. Heh. Yok hiç gunpowder'ımız yokmuş daha önce. Rot'un flash'ı da koyalım. Nedense böyle bir şeye ihtiyacımız var sanırım. A bak ne güzel. Tarlamız daha güzel bir hale geliyor şu an. Şunlar iyice büyüsün ben bunları şey yapayım. Hocam görüşürüz. Seni tanıştırma mutlu oldum. Um. Okay. Siz şöyle gidin. Şu tarafa doğru. Şu tarafa hani şu tarafa Aynen. gidin gidin baya gidin bak bakıyorum. Ha, okey. Yanlış yaptım evet. Tam sen tohum seviyorsun. Seni tek başına halledebilir miyim acaba? Siz basıp gitsenize de ben şunu alayım. Alabilirsem. Birçok ahbabımız şu an bana şey diye olabilir. Abi ne yapıyorsun? Yapma seri burada bitecek şimdi. <gülüyor> Şey vermedi. Diğerleri gitti mi? Gitti. Okey. Ekmek yiyeyim ben. Sanırım hayrut dediğiniz kişiler onlardı. Ne yazık ki ölen adam bize hiçbir şey vermedi. Ama olsun. Her şey para değil bu dünyada. Şöyle bir ben bir güneşe bakmak istiyorum. Güneşi gördüm demek istiyorum. Hala biraz da vaktimiz varmış be. Küçük bir tur yapayım bu zaman şu tarafa doğru. Hayrutlar onlardı değil mi? Yağmacılar, hayrutlar falan onlardı. Güzel değil tabii ki güzel değil ama en azından görmüş olduk. Yumurtayı alayım. Şöyle çöle doğru gidelim. Yine geldiğimiz yoldan geri döneriz. En azından çevremizi öğrenmiş oluruz. Komşularımız kimler? Bakın bir tane komşumuz varmış mesela. Bir tane komşu e, yerleşimimiz varmış. Ne güzel kom komşu yerleşimimiz var. Golemleri falan var abi. Komşu yerleşimin. Biz de golem yaparız kendimize. Veya yardıma ihtiyacımız olduğunda oraya gideriz. Böyle peşimizden bir şey geldiğinde. Golemi yem olarak veririz. Çünkü eğer bir şeyden kaçıyorsak Golemi de yarı bir ihtimalle. Burada deniz var. Sonunda engin denizleri görebildik. Anlaşıldı. Şurada orman var. Yani olur da daha fazla tahtaya ihtiyacımız olursa. Nereye? Bu ormanı ben mi kurdum ya acaba? Yo. Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Oh oh hayır hayır hayır hayır hayır ah ah ah ah ah Harar ya abicim git lan, sh hmm. mağaradan cadı çık at bu geliyor lan hala at mısınız siz acaba haydutlar böyle ve cadı birbirine girsin geliyor arkamdan şerefsiz lan pas git buraya. Bu ne biçim bölüm? Ne varsa peşimden geliyor. Ne güzel güzel getirisi olduk bölümü dedik. Şey oldu bu dünyadaki her kötü şey peşimize takıldı. İçeri giriyorum. Ha burada birisi vardı doğru birileri vardı burada güzel <gülüyor> sabah olsun el el ha ha ha İlham selam. Sen hala aynı şeylerimi satıyorsun. Evet. Yo. Evet. Siz neyi? Nereden içiyorsunuz ya? Nasıl su içiyorsunuz ya? İçsenize bir su. İşte cadı en azından peşimi bıraktı. Kötü kötü tecrübeler ya. Okey şimdi. Oak Fence'i buraya bırakabiliriz. White Willow falan bırakabiliriz. Üff. 33 tane demirim var ama demirle başka şeyler de yapmam gerekiyor sanırım. Okey. Demir demir almadım mı ben? ilk önce şunu bir yapalım. Bir de şunu yapalım. Gerisini sonra şey yaparız. Gerisini. Okey, bunu ben. Tamam, sen içeride kal. Senin sen bizimsin bunun. Hatta dur. Gel bakayım buraya. Gel gel gel gel. Gel. <gülüyor> Heheheeyy Ondan sonra böyleyiz Güzel de bir kahvaltı yaptık oh be Ben şey yapacaktım Ben kılıcı kullanmayı daha çok sevdim ya şu an baltayı çok kullanmak istemedim çok ağır geliyor Seni yapalım bir tane Senden yapalım Okay, devirin gerek kalanını saklayalım. Ne, ne olduğunu anlayamıyorum şu an. Neler yaşadıklarını bilmiyorum şu an. Ama şunu biliyorum. Ee, elimizde 12 tane şey var. Şundan bir tane daha yapabilirim sanki. Aya onlardan sadece bir tane fever. Tamam ve bence yaparım ya. 28 yapalım. 28 yapar, yapmazsa şey yaparız. Hemen ikinci bir tarlayı bence bu videoda hallederiz. Hatta o ikinci tarlanın etrafına bu sefer merdivenlerden bir şey yapmış oluruz. Ve o taraf tarafta şeyler vardı. Eee haydutlar vardı, yağmacılar vardı. İnşallah onlar Hala buralarda değillerdir. Önünden yani hiç tohum gelmiyor. Allah Allah. Bu uğraşmak zorunda mıydık ya eskiden de? güzel tam oranın yanına bir tane daha yapalım. Ama 28 saniye Ya içeri güvercin giriyor ya böyle penceremde dur çok alıştılar ha benim bu pencereme ve penceremin önüne ne var ne varsa artık çok alıştılar sürekli oraya geliyorlar. Evet anlıyorum kardeşim. Senin evet senin de şeyleri anlayabiliyorum yani problemlerine hayattaki sıkıntılar anlayabiliyorum. Yapacak bir şey yok hanım konuda. Yapacak bir şey yok. ve falan oluyor öyle arada. Ne yazık ki. Şöyle bir tane de şöyle yapalım. Aynen evet. Ve Ben de öyle düşünüyordum zaten. Ama dediğim gibi. Sonuncu ses bana çok hayra alamak. Aa ulan burası yanlış yermiş. Buraya buraya yapmayalım buraya yan yan yan tarafı yapalım. Hatta şöyle yapalım. Güzel. Görüyorsunuz toprağı da özel olarak getiriyoruz böyle durumlarda. Ah gidip bir de şey yapmam gerekecek şimdi. Kelimeler, şeyler, konuşsardar konuş, konuşabilirsin ben inanıyorum e, konuşabileceğime. Merdivenler ha, merdivenler merdivenle yapmam gerekseydi. Hop. ve elindeki son taşlarla bu şekilde harcamış oluyorum gereksiz merdivenlerle. Yetecek mi bilmiyorum. Hayır, hayır. Haa yok evet, doğru. Sonra böyle. Sonra böyle. Aynen. Ve de böyle. Ahaa, 12 tane yetecek mi lan 12 tane? Yani tarla için toprak getirdim. Tarlanın etrafına da toprak e, koyuyorum. Daha iyi olsun diye. Güzel. Bence okeyiz şu an. Kova dağlı da eline şu an. Ho yok elinde. Çapa lazım bana. Sol elim uyuşuyor ha. Şu an sol elim uyuştu nedense. Seni alalım. Güzel. Bak orada ürünlerimiz yetişiyor. Güzel. Sistemimiz oturuyor yavaş yavaşça. Hoşuma gidiyor durum. Ya böyle her tarafa su koymama gerek yok demişsiniz ama ben biraz şeyim. Ne oldu lan? Hayır! Okey, sıkıntı yok. Bence gayet iyi bir şekilde hallettik bütün durumu. Bence gayet iyi bir şekilde hallettik her şeyi. Aslında 8'e 8 mi yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aa 7'ye şey yapmamışız. Ha evet, bir, tamam bir tık uzak olsun, sıkıntı değil. Evet, böyle oluyor. 7'ye göre hesap yapınca böyle oluyor. Hadi bir tane daha. Yes. Okay. Ha, sulanın abi, gidin, gidin, büyün yiğitlerim. Yapacaksınız, edeceksiniz. Ve apaplarım e, izlediğiniz için bu bölümde e, yine baştan çok teşekkürler. Bu da böyle bir bölümde gerildiğimiz bir bölümde. E, Canavarlarla uğraştık. Dünyadaki bütün kötü şeyler bize musallat oldu. E, ama bir çiftlik daha yaptık ve e, evde küçük bir e, tavuğumuzun oldu. Bu ta tavuğa vereceğimiz isimleri lütfen e, bir tavuğumuz bu evcil tavuğa vereceğimiz ismi lütfen e, söyleyin bana. Ee, burada artık bir tavamız... Aa yumurta da bırakmış. Güzel. Bayağı ev ev kümesi gibi bir şey oldu. 10 tane de yumurtamız var. Böyle yani. Ee, Like'larınızı, yorumlarınızı unutmayın. Önerilerinizi yazabilirsiniz. Ee, abone olmayanlar, olmamış olacak olanlar falan... Ee, abone butonuna tıklayarak abone olabilir. Kanala iyi olup destek vermek isteyenler aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu, keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.